Sen golf yap, golf oynayalım demedim mi bundan Baba bir? Baba seni. Oyler bozdu adam ben, ben golften koyayım. niye vazgeçtim? Sen biliyor musun? Espre yaptı adam orada espre. Ben benim golften attı, ben adres attı, tamam, benim golften vazgeçme sebebimi ben söyleyeyim arkadaşlar golften vazgeçme sebebim şu e, Okan abiyle konuştuk Okan abi golf golf falan o tarzda takılıyor. Şimdi topa bir koyuyorsun tamam mı? Ben ben Allah topa. Top kuşamı çarptı. Bir yere mi düştü? Ağacama takıldı. Bilmiyorum. Gidiyorsun topu arıyon amın amına koyayım. Böyle bir saçmalık var mı ya? Böyle bir oyun var mı? Topa koydun. <gülüyor> Bak topa vuruyorsun tamam mı? Top topu mu arıyorsun oğlum? Topu, topu arıyorum. Mu arıyorum? Top nereye düştü diye arıyorsun? Şey oğlum Sen salak mısın? Topu aramak ne? Oğlum şey topu abi. lan topa vurdun şimdi şeyle. İşte bu tamam. adamlar benim yoga yapışımı eleştiriyor arkadaşlar. Oğlum golfte topu almaya mı gidiyorsun sen? Mal mısın? Topa bir daha vuruyun. Golf mü Lan bir toplam mı oynuyorsun golfi? Lan gerizekalı tabii ki de Vuruyorsun sonra gidiyor düşüyor bir daha vuruyorsun deliye sokana kadar ya Baba o topta GPS var GPS onunum. Ya GPS nerede bu? Oğlum mu nakıy? Baba nereden görüyorlar o zaman topu Baba ya. E şöyle yapıyorlar ya işte golf hareketi ya bu. Vuruyorsun bakıyorlar şöyle amına aklım tıp düştü. Adi yorum. Görmek ne mi önemli o sporda? oğlum yeri arıyorum işte golf Bo, arabası oğlum, niye var? Oğlum bu spor o zaman aman aklım. Din Din Din Din Din Din Din Din Pin Gel Buraya şey Baba söylüyor. ne yapıyorsun? Vallahi aklım çıktı ya. Bak seni getirdim. Yemin ediyorum aklım çıktı. Ben bunlarla geçen show yaptım onu biliyor musun? Vallaha. Vallahi diyorum ben oradaki elleri. Bu özgeler <gülüyor> <şeyinkiler>, benimkiler orada. <gülüyor> ben o gördüm kullandım bile bunlara. Özgeleri göstermesin. CSko nette böyle... bıçak çıkarınca lan doğum günüm değil. Sen niye doğum günü kutlu olsun dedin Baba hani böyle yapıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> o öyle yapıyorlar yani. e Esta. Ne? <gülüyor> <gülüyor> İlk defa takıyor. O çok güzel ama. Yakıştı bir de sana evet. Bak bak ensaya bak. Olacak <gülüyor> şöyle <Şuraya gülüyor> emin ediyorum. Çet selamun aleyküm. Ha, ne Diyor ki nasılsın baba iyi misin diyor. Baba var ya baskın yapıyor. Bu ara baba bu şeye çok gelmeye başladı ha. Nereye? Yayınları. Yani... Bir... Sen bir özledin yayınları ya. Valla ben bir özledim. E şey yapalım şu hadi. Bir ben, koltuk çektin ya bize. Ben bir patlatacağım koltukları. Konya'da gelecek gelecek. Ayağlayacağız. Yemin <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bitir ya. Nerede Konya'da mıydı? Neredeydi o koltuk? Kanki Görüşürüz. Görpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Baba görüşürüz. sen adamı niye sıkıntıya sokup gitmesini evet, şey yaptın Kemal? Ben... Sıkıntıya girdi. Gitti gördün mü direk? Kanki diyor. Yani, Oğlum adamı niye sıkıntıya soktun? Mehmet amca'yı niye sıkıntıya soktun? Adam ne güzel yayına geldi. <gülüyor> <gülüyor> sen niye Adam. adamı sıkıntıya... Baba! Efendim baba? Baba! He. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya Enes bir sesal kardeşim ya. Enes SS, mi? SS, Enes, Enes Enes Enes Enes. Ya e, kendine Enes mi? Kendine ya. Enes diyor. Sesal atmıyor ama. Sesal babayı şöyle. He sen şeyde story'de o video al diyor ama bir. Patlat bir şöyle. O şey yapacak. Story'de <gülüyor> takipçi kazanacak o şimdi. He. He bir, bir ses aldın mı ses? Tamam al al şöyle bir şeydi ama. Birden böyle şey yapmış gibi olur. O an var ya senin beni korkuttuğun an. He. Allah oh. Onu, <gülüyor> onu sana alsın onu paylaş işte instadan. He, ben anladın mı? Çekti mi? SS yaptı mı? <gülüyor> çekti çekti. Sen, Twitch abi, çekiyor elbette. Vay, vay kendinize iyi bakın. Öpüyorum baba görüşürüz. Amerika yap Görüşürüz abi. amcam. Görüşürüz Mehmet amcam. Ya bu amına soktumun hocam. parçası nerede amına koyayım bu baba, parça ya? bir şey diyeceğim. Valla. Baba bir şey söyleyeceğim adam lobide bekliyor beni hadi ya. <gülüyor> Kim bekliyor oğlum lobide? Dur giriyorsun bir dakika. <gülüyor> Muhammed Harbi değil de oğlum, var ben amına. De ben <gülüyor> dakika geliyorum geliyorum. Bak bu yasak değildi mi lan yayında? Emülatör yasak mı? Ben pes aldım. Yasaksa da gireceğiz. Pes aldım amına koyayım. <gülüyor> ne pes aldım <gülüyor>